Merhaba arkadaşlar beklenen video geldi beklendiği şekilde gelmemiş olsa da e, zamanı geciktirmemek adına artık 100 bin aboneye özel ve 5. yılımıza özel e, bu hediyeleşme videosunu bir an evvel paylaşmak istedim tabi öncesinde ufak bir e, giriş konuşmam olacak içimden geldiği gibi her zaman olduğu gibi e, herhangi bir hazırlık yapmadan e, sizlerle duygularımı paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, astroloji ile tanışma hikayemi anlatmak isterdim size ama astroloji ile ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum. Gerçekten e, sanki e, kendim hatırladığımdan beri burçlarla, e, yıldızlarla doğrudan bir ilişkim varmış gibi e, bir e, durum içerisindeyim. Hatta e, ortaokul, ilkokul, anı defterlerime baktığım zaman... O arkadaşların da benim burçlardan bahsettiğimi, astrolojiden bahsettiğimi söylediği notlar gördüm ve gerçekten çok şaşırdım. O kadar eskiye dayandığını hiç tahmin etmiyordum. Aslında derdim sadece kendi hayatımda gördüklerimi, deneyimlediklerimi aktarmaktı. Bu şekilde başladım. 22 Ocak 2018 tarihinde bu YouTube kanalı vasıtasıyla sizlere ulaşmaya başladım. Tabii önce kendi halimde, kendi kendime videolar paylaşırken birden sizler gelmeye başladınız. Ve gerçekten hiçbir reklam, hiçbir... Teknik altyapı olmadan sabırla sadece sesimle e, kurmuş olduğum diyalogda beni dinlemeye devam ettiniz. Bu gerçekten e, çok güzel bir şey benim için arkadaşlar. Beni görmeden, beni bilmeden e, ve belki e, çoğunuz için sıkıcı videolarla e, takipte kalmaya devam ettiniz. Ve bu kanal vasıtasıyla çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel yorumlar aldım. Çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Ee, bu yüzden hepinize teşekkür etmek istiyorum. Yani e, ben aslında e, kendi maksadımı gerçekleştirdim bu manada. Yani anlatmak istediklerimi karşı tarafa geçirebilmiş olmak benim için gerçekten büyük bir mutluluktu. Ee, anlatırken <gülüyor> duygulanmaya başlıyorum. Aslında herhangi bir konuşma hazırlamadım. Her zaman olduğu gibi e, spontan bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Dolayısıyla burada yaptığın şeyin karşılığını görmek, emeklerinin karşılığını görmek netice itibariyle her ne olursa olsun buraya bir emek, zaman, çaba harcanıyor. Ve e, bunun karşılığında e, güzel ufak bir yorum almak bile insanları çok mutlu ediyor arkadaşlar. O yüzden e, benim dışımda herhangi bir e, kanal, video, takip ettiğiniz seri her ne varsa lütfen e, ufak bir yorum yapın, abone olun, beğenin. Bunlar gerçekten e, o karşı tarafın e, size ulaşma gayretini artıran, e, motivasyonunu artıran e, konular. Bu vesileyle sizlere ulaştık ve 22 Ocak 2023 tarihine geldiğimiz zaman kanalda 5. Yılımız doluyor şu an 107 bin abonemiz var bakalım o tarihe kaç abone ile gireceğiz umarım Aramızdaki bu alışveriş katlanarak, artarak devam eder. Umarım ben de daha büyük projelerle, daha güzel görsellerle sizlere ulaşabilirim. 2023 için çok güzel hayallerim, planlarım var. Ancak ben de bazen hayatın doğal akışı içerisinde hayat, hayallerimi gerçekleştiremeyebiliyorum. O yüzden güzel şeylere niyet ediyorum. Umarım bunlar zamanı geldiğinde en uygun zamanda gerçekleşirler. Evet, beni desteklediğiniz için, kanala abone olduğunuz için, güzel yorumlarınızla burada bulunduğunuz için, bana güvenerek e, hayatınıza dair özelleri paylaştığınız için, benden danışmanlık alanlar, arkadaşlarım, dostlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de ufak e, narçizane, tabii ki zamanımın... E, çok fazla beni sıkmayacağı şekilde sizlere bir takım hediyeler vermek istedim. Hem 100 bin abone özel hem de 5. Yıla özel Tabii ki bunun da bir takım şartları olacak arkadaşlar. Ee, ben de bunun için zaman ayıracağımdan ötürü sizlerden de ufak bir takım destekler bekleyeceğim. Öncelikle ben bu videoyu yayınlamış olduğum tarihten itibaren yani 7 Ocak 2023 tarihinden itibaren çekiliş başlıyor. Ee, ve e, planladığım tarih 10 Şubat 2023 arkadaşlar yani çekilişin son bulacağı tarih 10 Şubat 2023 belki doğum günüme 21 Şubat'a belki sonrasında da açıklama yapacağım yani çekilişi açıklayacağım. Sonrasında da tabii ki süreç biraz uzayabilir ortalama 1 ay içerisinde 1-1,5 bir, bir ay içerisinde de kazanan arkadaşlara hediyelerini göndermeye başlayacağım. Eğer isteyen arkadaşlar olursa YouTube kanalında haritalarını inceleyebiliriz veya özel durumu olanlar varsa kendilerine bizzat iletebilirim. Evet, bu şekilde planlıyorum arkadaşlar. Çekiliş şartlarına gelecek olursak öncelikle ee, uzun zamandır beni takip eden, yorum yapan, e, Instagram hesabımdan e, beni takip edenler, bununla beraber Telegram grubumuza üye olanlar tabii ki bu süreçte daha avantajlı olacaktır. Herhangi bir random çekiliş planlamıyorum arkadaşlar. Çünkü e, herkese hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 5 e, yıldır bir defa e, kanala denk gelip e, herhangi birinin çekilişi e, kazanmasını istemiyorum açıkçası. Bu nedenle aslında bu tarihten itibaren yani 7 Ocak tarihinden itibaren 10 Şubat 2023 tarihine kadar YouTube kanalında yüklemiş olduğum videolardan daha önceki videolar da olabilir arkadaşlar. Yani yorum tarih olarak bahsediyorum. Bu tarihten itibaren yorumları tek tek not almaya başlayacağız. Yani 7 Ocak 2023 tarihinden 10 Şubat 2023 tarihine kadar ki YouTube yorumlarını not almaya başlayacağız. Tabii ki spama düşmemesi adına... Uzun ve anlamlı yorumlar yazarsanız daha faydalı olacaktır. Aksi halde e, sıpıma düşebiliyor ve o yorumu bizler göremeyebiliyoruz. En çok yorum yapan arkadaşlar da çekilişte kazananlar olacak. Bununla beraber e, aynı zamanda Telegram grubuna özel ayrıca e, bir hak tanıyacağım. Tabii ki Telegram, telegram grubundakiler e, katılabilirler çekilişe ama Telegram grubundakilere özel de e, bir kişiye hediyem olacak. Bununla birlikte tabii ki beni Instagram hesabımdan da takip etmenizi ve YouTube kullanıcı adınızı Instagram'dan bana bildirmenizi isteyeceğim. Çekiliş bittikten sonra Instagram'dan takip ederseniz şayet çekilişe kabul edilmeyeceksiniz. O yüzden bunları da hatırlatmakta fayda görüyorum. Daha evvel yapmış olduğum çekilişlerde YouTube şartlarını sağlayan ancak Instagram üzerinden beni takip etmeyen arkadaşlar Çekiliş süresi bittikten sonra takip etmeye başlamıştı ve hakları iptal olmuştu arkadaşlar. Yani şartlar gayet açık. Beni instagram opikus adresimden aynı zamanda tabi ki opikus astrolojiye de hesabımdan da takip edebilirsiniz. Ama opikustan takip etmeniz yeterlidir. Instagram'daki son post çekiliş postuna beğeni atmanız ve oraya bir arkadaşınızı etiketlemeniz. Ve bununla beraber YouTube'da ne kadar çok yorumunuz varsa bunların hepsi birlikte değerlendirilerek e, şu çekiliş sonunda yani Şubat ayı itibariyle sizlere ilan edilecektir. Şartlar e, ağır gelmesin size. Aslında günlük hayatın içinde her zaman yaptığımız şeyler bir gönderiyi beğenmek, bir gönderiye yorum yapmak çok ağır şeyler değil. Gerçekten benim vereceğim emek karşında e, çok da e, zor olmayacağını düşünüyorum. O yüzden şartları uygun olan arkadaşlar gerçekleştirebilirler. Peki ne hediye edeceğim burada size? Öncelikle 3 kişiye e, Solar Return haritası analizi hediye edeceğim arkadaşlar. Ses kaydı şeklinde veya dediğim gibi YouTube kanalı vasıtasıyla e, video şeklinde olabilir. E, güneş dönüş haritalarını e, ve bu yaşlarında o yaşlarındaki almış olacakları etkileri paylaşacağım. E, analizler olacak. 3 e, kişiye güneş dönüşü haritası analizi hediye ediyorum. 3 kişiye soru analizi Haritası e, hediye ediyorum. Yani e, soru analizi için doğum tarihinizi bilmenize gerek yok. E, soru haritasını çıkararak e, kafanızdaki sorulara cevap bulabileceğimiz bir analiz şeklidir. Herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Tabii ki belli şartları vardır. Onları zaten kazanan arkadaşlarla görüşürüz. E, Üç kişiye de genel yıllık e, analiz yani gelecek öngörüleri özellikle Jüpiter transiti, Satürn transiti, Ay düğümleri transiti ve tutulmalar e, 2023 senesinde sizi nasıl etkiliyor? Genel adlarıyla e, paylaşacağım bir analiz şekli olacak. Bunların hepsini ses kaydı şeklinde yapacağım arkadaşlar. Sonrasında tabii ki e, konuşabiliriz, etkileşim içerisinde olabiliriz. Ve üç kişiye de... E, kendi el yazımla yazmış olduğum 2023 notları ve doğum haritası notları göndermeyi planladım. Böylece daha kalıcı olabileceğini e, dijitalden biraz uzaklaşarak e, üç kişi için de böyle bir e, hediyenin e, benim açımdan uygun olabileceğini düşündüm. El yazısıyla doğum haritası analizi ve e, ufak notlar 2023'e dair notlar paylaşacağım arkadaşlardan bir tanesini Telegram grubundan seçeceğim arkadaşlar. Tabii ki Telegram grubundan seçtiğim arkadaşların da YouTube'da abone olmaları, yorum yapmaları, en az bir tane yorum yapmaları ve Instagram e, hesabımdan da beni takip etmeleri ve çekiliş postunu beğenip bir arkadaşların etiketlemeleri önemli. E, bunlar için Instagram'dan toplu kısmından sürekli duyurular yapacağım. Telegram'dan da duyurular yapacağım. Şimdiden e, katılan herkese teşekkürler ve bol şans diliyorum. Telegram grubumuz açıklamalar kısmında mevcut. Instagram hesabım opikus instagram veya opikus astroloji instagram hesabı arkadaşlar. Dediğim gibi şubat sonuna doğru da kazanan arkadaşlarım açıklayacağım. Buradan hem topluluk kısmından ilan edeceğim hem de instagram hesabımdan ilan edeceğim. Şartları aşağıya açıklamalar kısmına tekrar yazarım veya aşağıda yorumlar kısmına sabitlerim. Ee, dediğim gibi ne kadar çok yorum yaparsanız, ne kadar çok paylaşım yaparsanız e, ve instagram koşunda da sağlarsanız o kadar e, kazanma hakkı olacaktır. Şimdiden bol şans ve hepinize destekleriniz için teşekkürler, sevgiler.